hoş geldiniz. Ben Emir'e. Nasılsınız? Ben iyiyim ve yeni bir vitamin videosu yapmaya karar verdim. Gold Black Pearl Eye Mask Shine Free markasının göz altı, hidrojel olarak geçen maskesi severek kullandım. Açıldıktan sonra 2 ay ömrü var ve bitiremedim. Ama bundan sonra alırsam kesinlikle bitirmeyi planlıyorum. En kötü yüzümün her yerine uygularım. Sonuçta güzel bir içeriği olduğunu düşünüyorum. Bu ürünün özelliği içerisinde siyah, inci, altın ve gül suyu karışımı bulunduruyormuş. Ve bununla cildi derinlemesine nüfuz ederek kırışıklıklara, ince çizgeleri etkiliyormuş. Daha sıkı bir cilt elde etmemizi sağlıyormuş. Ve aynı zamanda mor halkalarımıza karşı da etkili oluyormuş. Bunları sen gözlemledin mi derseniz. Kullandığım dönemde böyle sorunlarım olmadığı için... Yani o konuda bir şey söylemeyeceğim ama hissini seviyordum ve tekrardan alacağım. Bunun dışında içerisinde titanyum dioksit varmış sizin için bakarken gördüm. Yani güneş etkisi de varmış. Yosun özleri gibi çeşitli ekstratları da bulunuyormuş. Kenarlara yazarım zaten bunları. Güzel bir ürün kullanıyorsanız, kullandıysanız 6 aylık bırakabilirsiniz. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Çünkü ben çok severek kullanıyorum. Eee bunun dışında benim çok sevgili Yves Saint Laurent, teşekkür Gözaltı kapatacağım aynı zamanda aydınlatacağım. Ee, bunu ben çok severek kullandım arkadaşlar. Böyle fırçalı bir yapısı var. Böyle sıkıyorsunuz, uyguluyorsunuz, dağıtıyorsunuz. Çok zarif bir ürün. Tende inanılmaz güzel duruyor. Fakat ben artık e, korektör tarzı, concealer tarzı ürünler kullanmadığım için bunu almadım ama daha öncesinde en az 2-3 kere almışlığım var. Çok severek kullandım. Size de tavsiye ederim. Gerçekten kaliteli bir şey. Bunun dışında saç ürünü bugün paylaşmak istiyorum. Tigi Bed Hat Ego Boost diye saçları nemlendiren bir e, ürün, nemlendirici. Benim saçlarım eczema sorunu yüzünden kullandığım şampuanlardan etkilendiği için ekstra bir kuru oluyor. İşte bu da ona etki eder diye düşünerek almıştım ama gördüğünüz üzere bitirmedim çünkü hiç bir etkisini görmedim. Belki sizde etkili olmuş. Shiggy markasının güzel bir marka olduğunu düşünüyorum ben. Siz kullandınız mı daha önce bilmiyorum ama kullandıysanız yorum yapabilirsiniz. Bats'ın Cooling Food Krem diye bir ayak kremi. Bunu ben çok severek kullanıyorum. Bittikçe aldığım ürünlerden biri. Tavsiye ederim. Lavantalı olanını almıştım. Hiçbir işe aramamıştı diye hatırlıyorum ama bu gerçekten iyi. Alex Dip diplinerini almışım bir zamanlar. Aslında Alex Avienne'i seviyorum ama dipliner kullanamıyorum. Benim için kıl fırça olması gerekiyor. Ürün güzeldi. Eyeliner versiyonundan tekrar alabilirim. Arkadaşlar Mamuldo Micro Deep Cleansing Foamel, Lotus içerikli. Lotus biliyorsunuz cildi yatıştırıyor. Yani lotus demek nilüfer çiçeği demek. nilüfer çiçeği çamurların içinde tertemiz, mis gibi çok güzel bir çiçek olarak yetişiyor. İşte bu kendini yenileme, özelliği gibi şeyler yüzünden cildimize sakinlik veriyor. Birçok markanın birçok ürününde görebilirsiniz. Ben bunu kullandım ve de sevdim. Çok güzel bir etkisi var. Çok küçük bir miktar yeterli oluyor. İçeriği çok güzel. işte bu sivilcelere etki eden madde barındırıyor sikteki bıraktığı etkisi ne çok yumuşak ne çok sert dokusu da güzel ee, yani kullanmaktan zevk aldığım bir ürün oldu ekonomi düzelene kadar kendime de size de bundan almayı düşünebilirim öyle ifade edeyim sançata getirmeyi düşündüğüm bir grup ee, Böyle arkadaşlar bugünük benden bu kadar sizler nasılsınız? Altı video ile ilgili yorum yaparsanız kullandığınız ürünlerle ilgili yorum yaparsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın, e, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.